İçin akmış akmıştım rimili gözümden kan yaşlar çok belli Daha zamanım çok, yatacağım ben burada yıllarca Göremeyeceğim seni Tek suçum sevmekti seni Affet beni Affet beni Tek suçum sevmekti Çok zor bilir misin dört duvar içinde Yaşlanmak hem de sensiz bir gece Yeniden duysam, yeniden tutsam Elini, sesini, sesini, sesini Çok zor değil çıkmak buradan Görmek yetmiyor sadece seni Sadece seni Easy. Mm -hmm.